Merhaba değerli takipçiler Bugün sizlere Arnicabora Sule elektrikli süpürgelerin Neden sürekli motor yaktığını Ve bununla ilgili Bilinçlenmemiz gereken noktayı Sizlere açıklayacağım inşallah Böylelikle Bunlara dikkat ederek Elektrikli süpürgesini Yani Arnicabora'nın sule elektrikli süpürgesini Daha uzun süre Daha randımanlı bir şekilde İnşallah kullanırsınız Genelde Arinko Bora elektrik e, su elektrikli süpürgelerinde şu görmüş olduğunuz toz haznesinde su bilerek veya bilmeyerek unutularak su bırakılmadığı zaman suyun içerisine hapsetmesi gereken tozu şurada görmüş olduğunuz motorun emiş bölgesinden içeri tozu bırakır bırakıyor. Böylelikle motorun bilye yataklarına toz yetiştiği için motor bilye dağıtarak motoru kilitliyor. Bu birinci nedenimizdi. İkinci bir diğer nedenimiz ise bu sulü elektrikli süpürgeleri de suyun en fazla olması gereken çizgi şu kırmızı çizgi olarak zaten belirtilmiş. Yalnız bazı tüketiciler bu kırmızı çizginin üzerine suyu taşırarak veya ta taşma esnasında sarsarak bu suyun zaten güçlü bir vakum yaptığı için makine bu su şu görmüş olduğunuz yerden motora sızmaktadır. da haliyle motor sargılarına yetişir ve motoru yakar. Bununla ilgili zaten sizin için bir elektrik süpürgesi aynı Kabura'nın elektrikli süpürgesinden sulu elektrikli süpürgesinden sökmüş olduğum motoru gösteriyorum. Görüyorsunuz. Normalde işte şu tozu çeken hazne şu kısım oluyor. Görüyorsunuz. Şu kısımdan suyu alıyor işte. Gördüğünüz gibi bu nemden aşırı su nem oluşturuyor. Bu nemden dolayı da motor görüyorsunuz gayet baslanmış şekilde. Ve bu da motorun yanmasına sebebiyet veriyor. Bunlara dikkat edilirse bu elektrikli süpürgeler kısa süre içerisinde size motor masrafı çıkarmayacaktır. Hatta bu elektrikli süpürge servisimize gelme sebebi Şu görmüş olduğunuz hazneye su doldurulmadan veya da az o kırmızı seviyenin alt, çok altında su doldurulduğu için Tozu suya hapsedeceği yerde motora göndermiş Biliğe yatakları tozlandığından dolayı zaten aşikar bir şekilde görülüyor Tozlandığından dolayı motorumuz ses yapmaya başlamış. Hatta çalıştıralım. Görmezliğin için. Gördüğünüz gibi aşırı bir bilyelerde ses gelmiş. Şimdi ben bu videoyu durdurup bu motoru değiştirdikten sonra tekrar bu sesi dinleyeceğiz. Nasıl bir arasında bir farkın olduğunu kendi kulaklarınızla inşallah işiteceksiniz. Ben Alni Kaburayı şu an için toparladım. Motorunu değiştirdik. Şimdi test için sesini dinlemeye geçiyoruz. Görüyorsunuz. Sesi rahatladı. Artık güzel bir şekilde çalışacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekil beyaz şeyle ilgili bilinçlenmeniz için birçok video paylaşacağım inşallah. E, Tabii bunları da zaman zaman atacağım çünkü e, vakit bulamıyorum. Vakit buldukça ve ilginizi çekecek, bilgileneceğiniz videolar hazırlayıp. Atmaya devam edeceğim. Beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.